Evet Bekir abi Dakir eğitimden ne öğrendik? Hocam Dakir e, güzel bir arayüz. Arayüz mü? Arayüz. Yani ne attın abi ya? Allah hocam yani şöyle ömür işletim sistemlerinde attınız öğrenciler şey evet, çok yandılar bizler yandık. Allah Allah hocam <gülüyor> kafamda var. Ne sorarsam hocam kafamda uçtu ki bir anda Dakir gelince şey, Osmanlı orada giriyor acaba bana geliyor. Hocam Dakir aslında öğrenciler açısından çok daha güzel bence çünkü. Gerçekten bir proje yaptığımız zaman, bir kod yazdığımız zaman hocaya götürüyoruz, çalışmıyor. Bunu hocaya ikna edemiyoruz. Hani bir video çeksek falan ne kadar inanacak. Dakar bu açıdan çok güzel bence. Direkt e, o şekilde Dakar'dan gönderdiğimiz zaman bir daha hiçbir şekilde hani, peki, fark etmiyoruz. Hocanız Dakar çalıştırabilecek zaman. mi peki? Efendim hocam? Hocanız Dakar çalıştırabilecek mi peki? Hocam onu öğretiriz. Hocam onu öğretiriz. bilsin hocam. <gülüyor> peki, i̇yi de bu faydalarını Github'un faydalarını yani mesela arkadaşların ortaya... DAKIR mı? Bir... Yoksa Github, hangisi daha iyi? DAKIR'la Github'un farkı çok da. Github'da ortak proje yapabiliyorsun. E, DAKIR'da proje paylaşabiliyorsun. DAKIR'da da ortak proje yapabiliyorsun. Ya ısıl Hı. bir adaya düşsen yanında DAKIR'ım istersen Github'u istersin. Yani o seçeneklerin arasında olacağını pek bir <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> İnternet isterdim. Yoksa kali Linux modu. Ne Linux? Yine Windows'tan devam ederdim ben. GitHub iyidir diyorsun yani. Ya, GitHub tam çözemedim ama Docker daha iyi çözdüm gibi geliyor bana. Tamam. Tabii tamam, Docker, Docker, Docker yazım, daha kolay gibi gözüküyor. Yazılım açısından bence Docker daha güzelmiş gibi geliyor bana. <gülüyor> Docker Docker bir de aleride yani uzmanı var şimdi burada. Evet Hocam, tam kullanmadım. Docker'la bunu istiyordu. geliştiriyorlar. Hocam Docker bir konteynerleşme teknolojisi ya. Bence e, farklı platformlarda çalışan projeler için Docker daha mantıklı. Peki afet evet. durumları için mesela bu konteynerin faydası olur mu acaba hazırda dursam? Hocam bu konteynerin konteyner değil. <gülüyor> Peki bilgisayar mühendisler arkadaşlar için mesela Ducker'la GitHub, Alena hangi sınıfta başlaması lazım eğitimin? Hocam Hadi. GitHub bence birinci sınıfa başlar başlanmaz öğrenmesi gereken bir şey. En azından proje gerek... E, geliştirilmese bile e, günlük yapılanları, derste öğrenilenleri bile koyarak bence en azından bir requestle. ile Özür dilerim, o zaman bir soru hazır, sen de bir soru sormayın hep ben soruyorum Request ile evet. başlanabilir Request ile kitap tonu Aynen, bir pull ha. requestle, bir ne bileyim, rip oluşturma ile en azından Yani öğrenciler proje yaparken nasıl aşırı, önce bunu bir öğrensinler bunları... Başka öğrencilerden kodları evet, Hazır e... kodları nasıl gömeriz önce bunu bir öğrensinler de öğrensinler. Evet. Hazır proje... templateler kullanmayı, <gülüyor> bunları pulla çekmeyi hocam <gülüyor> Evet birazcık e, kendi projemiz içine template etmeyi, evet, deneme projeleri ile de, başlamalıyız öğrencilerde kitaptan alabilir miyiz? Mi? Evet hocam bence olunabilir Sınıf sınıf <gülüyor> e, ripoları oluşturulup bunların içine ders ders ayrılıp bence alınabilir. Daha da iyi olur hocam. Toplum o kafası da bize var diyorsun yani. Hocam neden olmasın? Bence yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yaparız şey diyorsan evet alalım Osman abi soruyor Hadi <gülüyor> daha da, ya, iyi Neyledir? Yok e, bana soracağım, bana bana. Size mi sor? Ha Bana soracağım, Sen hep ben sorayım. sordum. Ben. Yok istediğim bir şey sor. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun ya. <gülüyor> hocam, e, bilgisayar mühendisliğine hangi dille başlamak daha İngilizce. iyidir? Hayır, İngilizce Hayır, o şekilde değil. <gülüyor> Yazılım <gülüyor> dili olarak hocam. hocam. C, C, çarp, C, plus, plus, ya. Plus, ya. Java, Java Python... Hangisiyle başlamak daha... <gülüyor> Linux, Windows. Bir. Hocam. Metin Toş. Şu soruyu şöyle birazcık değiştirelim. Sizce C mi yoksa bir e, Object Oriented bir dil mi? Object Oriented ne? Classlar, sınıflar, nesnelerle e, daha Sün. gelişmiş bir dil. Tamam. <gülüyor> bence Vallahi zor bir soru hakikaten ya. Mesela önce... bence Python'la başlanabilir. Daha doğrusu şöyle, mesela programlamanın algoritmanın temelleri gibi dersler var ya, sanki onlar Python'da daha kolay gibi geliyor bana. Yani öğrenci daha programlama bilmiyor, algoritmayı bilmiyor, nesneyi bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Biz include yaz, bilmem ne yap, yok, noktalı virgül koy, süslü şey, parantez da, koy. Ha, yani yani de, öğrenci ne, o, ne oluyor lan diye yani, bence sanki bir algoritmayı, yani aslında şöyle, basit bir akış diyagramının bir sözde kodda yazmış bir kodun karşılığını, benzer satır sayısını, çok fazla satır yazmıyorum. Bir Python gibi bir dilde sanki yapması Madem. daha mantıklı gibi geliyor. İkinci siteden itibaren de CE'yi böyle kafasına vura vura vura. CE'yi mutlaka görmesi lazım herkesin. Evet. Çünkü bütün algoritmalar C'den içinde var çünkü. Yani CE'yi de hepsinde var hocam. Aynı döngüler yani. yani hangi C Yani herhangi bir programlama delini CE'ye çok kolay çevirebiliyoruz. Evet. Yani bunu çok kolay evet. bir web sitesini alacak. Maddi karşılığı var mı CE'nin yani. peki? Yok. Yok. Olacak <gülüyor> sadece temel açısından hani yazılımın temeli açısından hocam. karşılığı var. Maddi bir karşılığı yok. Yok. Sistem çalışacaksan faydası var değil mi? C'nin Hocam Gürlü o da yok ki. Micro C var. Evet. Micro C var hocam. C'ye benziyor, Ben hiç kullanmadım yok hocam. Çok da benziyor. Yani hocam çok benzer syntax diyemem bence değil. Evet, evet bence de. Yani değil. C ile C++ bence Ama şöyle bir şey var. Bak şimdi mesela aynısı <gülüyor> network'te da var. Eee varsayalım ben İsim hani isim de verin fark etmez. Network'te Dell kullanıyorum varsayalım. Başka bir vatandaşta, başka bir şirkette network'te HP kullanıyor. Şimdi mesela ben bir şey soracağım ona. Diyorum ki Dell'de şöyle şöyle bir şey var, anlamıyor. O da diyor ki HP'de şöyle şöyle bir şey var, ben anlamıyorum. Sonra Ortal ben diyorum ki, ha anlamadım. evet Cisco'da şöyle olan şeyi nasıl yapıyoruz diyorum. O anlıyor mesela. Sonra Cisco'da böyle yaptığın gibi diyor, ben de anlıyorum. Sanki C öyle bir şey gibi. Yani C ortak bir dil gibi yani bir şekilde. Evet. Bütün dillerin ortak. Tabii belki maddi olarak bir karşılığı yok ama sanki herkesin bilmesini beklenen bir şey gibi yani bakıldığında. Evet. Çok mesela şey ilanlarda gibi. İngilizce biliyorsan daha fazla maaş vermiyorlar. Ama herkesin bildiği bir şey değil mi? Bunun kılığı sanki C'de biraz öyle bir şey olmuş gibi. Ne dersin Aslan Hocam? Bir fazla bilinen bir şey. Herkesin temelde bilmesi gerekiyor yani. Neyin nasıl kodlanması gerektiğini. Tüm program... Neyin nereden geldi? C şimdi başlangıç değil ya. Yani. Şimdi geçmişlerde C'den başlanmıştır yani. İlk kodlama dillerinden biriydi. Yok be C'den başlamış dedim. Efendim falan var. Esenler falan var. O kadar da değil mi? O kadar da değil mi? Diyelim ki küçüğü C'dir yani. C. Bir de şöyle bir şey var bak hala performans odaklı çalışmalarda gömülü sistem değilse de C işe yarıyor hala bazen. Evet hocam ve şey C istenilen C programcısı istenilen şirketler çok büyük meblağlar ödüyor da var evet yani Mesela benim arkadaşım Abdullah abi hocam Deli dehşet hani C'yi şey yapıyor Mesela Normalde 50 tane Python programcısı aranıyorsa 3 tane C'ci aranıyor ve Aylık 50 binden başlıyor Ama o 50 tane Pythoncının aldığı parayı 3 tane C'ci alıyor diyorsun Evet hocam Teşekkür ederim Bence kullandığın işe göre dil değişiyor hocam Hep evet, Bekir'in yüzünden Bekir attım evet. Ya evet. <gülüyor> Vicdansız en zor soruya başladık Ar Arduino kodluyoruz He. C kullanıyoruz hocam C'ye yakın bir dil kullanıyoruz yani Arduino'da öyledir. Web sitesi tasarlasın, Python kullanasın. Hocam, Raspberry Pi'li Arduino mu? Olma. <gülüyor> <gülüyor> Raspberry mi? Arduino mu? Arduino. Neden? Çünkü <gülüyor> ben de istiyorum. <gülüyor> Raspberry Pi ile Arduino ne? Ucuz. <gülüyor> Raspberry Pi <'nin> ne? <gülüyor> Benim sorduğum soruya soruyla mı cevaplereceğiz? Ben sana açıklamasını yap diyorum. Bak şimdi kaptanlığla bir sorusu Ben cevap verdim Leonardo'yu. Ya diyeceğim de biraz daha kapsamlı bir soru <gülüyor> olması lazım. Çok basit. Şimdi e, diğer adaylara da aslında bir almak lazım. İkinci turda şey eğer iki birbirini kapışamazsa ondan sonra en çok oyu alan Raspberry Arduino, ondan sonra onu şey seçelimiz. Sonuç seçelim. Şimdi seçim ortamı var bir ya. Bir Arduino Uno var o, hocam mesela. o mesela. Orada gönderiparaktan. Tabii o, başka <gülüyor> adaylar da olabilir. Önce halka soralımız ne diyorlar diye. Oradan adayları alalım kaç tane çıkacaksa. Onlarla girelim. Arduino ha. Uno var mesela Raspberry'nin Orange pie var, bilmem ne Gidiyor, var. Şey Ama yani ya. burda yine aynı şeyi yöneliyoruz. Yine yaptığın işe göre kullandığın bazıları değişiyor. <gülüyor> STM bilmem ne bir şeyler vardı. 0, F4, 40... 40... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunu soruyor. Böyle, sen bunu sorduğu için artık biz random tamam, birbirimize gideceğim. bu şekilde atarak evet. ezberledik. Kit mis mi? CTM 32 f 470 bye 887 evet. Bir mikro denetleyicinin ismi. Bizim de mikro i̇şte denetleyicinin Okulda kullanılan...